Herkese merhaba, ben Sümeyra Teymur. Erkeklerin kadınlarla ilgili en merak ettiği şeylerden bir tanesi, çantanızda ne taşıyorsunuz? Bugün ben de sizlere çantamda ne taşıyorum bunu göstereceğim. Ve bir yandan da aslında minimalist bir çanta nasıl oluşturulur, onun ipuçlarını vermiş olacağım. Çantam oldukça küçük ve hafif bir çanta. Biraz retro havası var, vintage, eski gibi bir havası var ama aslında eski bir çanta değil. Ben bunu geçen sene Kickstarter'daki bir projeden almıştım. Bu çantanın özelliği, e, tamamen doğal malzemeler kullanılarak üretilmiş olması. Yani ağaçlardan elde edilen, sanırım bu mantar panolarda kullanılan malzemeye benzer bir malzemeden üretilmiş. Vegan veya vejeteryan değilim. E, ama doğada hani karbon ayak izimin en az olmasına dikkat ediyorum, bir şeyler satın alırken veya tüketirken. Önceden çok aşırı derecede büyük çantalar kullanırdım. İçlerini hiç kullanmadığım eşyalarla doldururdum. Ve yanımda adeta valizle geziyormuşum gibiydi her yere giderken. Minimalist yaşamaya başladıktan sonra çantalarımın boyutunu gittikçe küçülttüm ve içindeki eşya sayısını da oldukça azalttım. Artık hani günlük olarak ne kullanıyorsam çantamın içinde de o var ve kullanmadığım hiçbir şeyi çantamda asla ve asla taşımıyorum. Çantamın boyutu dediğim gibi çok küçük. Yani tablet olarak ben bu e, iPad Pro'ları kullanıyorum. Hani bunlar bile sığmıyor. Bunu elimde taşımak zorunda kalıyorum. Şimdi başlayalım. E, çantayı açtığımızda ilk olarak bu güneş gözlüğü çıkıyor. Biraz kutusu büyük. Spectacle'ın, e, Snapchat'in Spectacle modeli. Bunu aldığımdan beri hani bu, bu gözlüğü kullanıyorum her seferinde. Böyle yani güneş gözlüğü. E, çantamdaki ikinci büyük öğe de bu makyaj çantası. Bu da hani biraz büyük görünüyor ama içi böyle dolu ve gereksiz malzemelerden oluşan bir makyaj çantası değil. Hani hızlıca makyaj yapmam gerektiğinde ya da makyajımı çok hafif tazelemem gerektiğinde buradaki malzemeleri kullanıyorum. E i̇çinde hakikaten çok az birkaç tane e, makyaj malzemesi var bu kadar. Ve hani bu ikisiyle beraber aslında çantamdaki e, eşyalar neredeyse bitmiş oldu. Bunun haricinde içinde hani kullandığım parfümün küçük boyu var. E çünkü ben biraz e, kokulara karşı takıntılıyım. Kokuya karşı takıntılı olduğum için yine sakız taşıyorum çantamda. Yemek yedikten sonra sadece yemek de değil hani böyle çay kahve içtikten sonra bile ağzımda oluşan koku ve tattan hoşlanmıyorum. Bir ara bu işi çok abartmıştım. E, yanımda böyle tek kullanımlık e, diş fırçası falan taşıyordum. Artık onu bıraktım. Ve sakız çiğneyerek hani bunu hızlıca hallediyorum. Cüzdanım var. Cüzdanım da yine boyutu çok küçük. Önceden hani cüzdan da çok büyüktü, cüzdanım çok büyüktü. İçinde işte kredi kartları vardı. Ne bileyim kimlik kartları. E, alışveriş kartları, mağaza kartları, yani içi doluydu. Sonra gittikçe bunu küçülttüm. Gereksiz banka hesaplarını kapattım, gereksiz kredi kartlarını kapattım. Zaten artık mağaza kartı taşımamıza gerek yok. Çünkü telefon numarasından bütün üyelik bilgilerinize ulaşabiliyorlar. O yüzden hani hep kullandığım kartlarım, iki tane kart ve kimlik kartım var bu kadar. Çok fazla nakit de taşımıyorum. Yani eğer kartla ödeyebileceksem mutlaka kartla e, ödüyorum ki... Yani yanımda çok fazla nakit ihtiyacım olmasın. Bu Apple Pencil var. Bunu da iPad Pro'mla beraber kullanıyorum. Hani çok böyle çizim yapan bir insan değilim ama bazen eğlencesine işime yarıyor ya da not tutarken işime yarıyor. Kullanıyorum bunu da. Diğer taraftan bir Airpods çıktı içinden. Bunu da ben hani böyle online toplantılar, işte Zoom toplantıları ya da online görüşmeler yaparken çok fazla kullanıyorum. Çalışırken hani müzik dinleyen, bir kişi değilim, öyle bir alışkanlığım yok. Çok konsantre olamıyorum yani müzik dinlediğim zaman. Ama özellikle pandemiden sonra hani bütün toplantılar neredeyse online'a döndü. Bütün görüşmeler online'a döndü. Onlar için de mutlaka kulaklık kullanmam gerekiyor. O yüzden bu da her gün muhakkak çantamdan çıkardığım ve kullandığım bir şey. Son olarak araba anahtarı. Bu araba anahtarıma da şöyle e, Tile diye bir aparat var, bizim bırtı var. Bu hani bluetooth takip cihazı. Bu cihaz benim telefonumla bluetooth üzerinden eşleşiyor. Ve anahtarımı kaybettiğimde, ki çok fazla yaşadığımız bir şey. Buraya hani sesini çaldırarak, buraya ya da işte telefonumdan Taylin sesini çaldırarak e, nerede olduğunu bulabiliyorum. Veya diyelim bir yerde unuttuysam, en son konumunu bana telefondan gösteriyor. Hakikaten çok kullanışlı bir takip cihazı. Aynısından benim cüzdanımda da var, daha incesi. Ve evet, yani çantam bu kadar. Bitti. Dediğim gibi hani içinde çok az eşya var. Her şeyin mesela küçük boyutlu olanını çantaya koyuyorum ki büyük olup çok fazla hem yer kaplamasın hem ağırlık yapmasın. Ve her gün ne kullanıyorsam ona, onu koyuyorum. Zaman zaman da bakıyorum yani içinde hala gereksiz bir şey var mı veya gereksiz şeylerle doldurmuş muyum ya da neleri çıkarabilirim diye. Bunu da sürekli kontrol ediyorum. Yani size de önerim hani çantanızı bir gözden geçirin. Gerçekten her gün kullanmadığınız şeyleri çantanızdan çıkarın. Yani bir gün bu lazım olur, bir gün şu lazım olur diyerek içerisine çok fazla eşya koyuyoruz ve hiçbirisi hiçbir zaman kullanılmıyor. Sizin çantanızda neler var, neler taşıyorsunuz buradan farklı olarak... Hani günlük kullanımda neler vazgeçilmeziniz? Bunu çok merak ediyorum. Mutlaka yorumlara yazın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.